Evet sevgili izleyicilerim, dört değerli kardeşlerim. Hayırlı Ramazanlar tekrar, dört değerli kardeşlerim. Sizleri unutmadım, buradayım. Malumunuz yarın tatil. Evet, dört değerli kardeşlerim. Göç idaresinde çalışan arkadaşlar, milli eğitimdeki hastanede çalışan arkadaşlar. Millet neredesiniz? Arkadaşlar neredesiniz? Arkadaşlar neredesiniz? Dört değeri kardeşlerim neredesiniz? Evet e, dört değeri kardeşlerim e, şu anda yayına başladım. Canlı yayınımızda göç idaresiyle görüştüğüm konular, milli eğitimle görüştüğüm konular, ikramiye ile alakalı konular, Gecikmelerin sebepleriyle ilgili konulara değineceğim. Dört Deli Kardeşlerim Yarın tatilde Erken Uykusu Geldiniz Teravi'den Gelin Arkadaşlar Yayına Göç idaresinde Çalışan Arkadaşlarımız Burada mı? Sürekli işçi Kadrosuna Geçen Dört Göç idaresinde Çalışan Arkadaşlar Milli Eğitimdeki Çalışan Arkadaşlar Özellikle Mersin'den ve Adana'dan arkadaşlar görüşmeler yaptım. Şimdi bana mesajlar yazmıştınız. İkramiye, kesinti ve maaşınızla alakalı. Sizlerin sorularını bekliyorum veya yayına katıldığınızda kurumunuzu söylediğinizde tabii ki size e, cevap vereceğim. Bugün kurumları aradım. Ankara'dan bağlantı kurdum. Evet, yatırım izleme koordinasyon başkanlığı İzmir, e, ilk defa şey yaptık, A, e, Adem Hakan Bey, hoş geldiniz, e, ben e, ilk defa bu kurumla alakalı, yatırım izleme koordinasyon başkanlığı, bu bakanlık proyek nereye bağlı Adem Bey? Hayırlı akşamlar İsmail Bey, hoş geldiniz, e, bugün 3 kurum aradım ben, özellikle ara dediler. Ee, Göç İdaresi Başkanlığı'nı aradım. Maaşları yapmayan arkadaşlarımız var ya. Adana Büyükşehir'i aradım arkadaşlar. Özellikle maaşlarla ilgili çok sıkıntı vardı. Milli Eğitim'i aradım. Ee, Mersin'de hastaneyi aradım. Orayla görüşme için. Ee, İzmir Valiliğine bağlı yatırım izleme. Hmm şey Adem Hakan ve İzmir Valiliği ne bünyesinde siz aldınız mı maaşları? Ya yani milletimdeki şöyle bir durum arkadaşlar. Biraz kıpırdama var gibi. E, yokladığımda daha umutsuz konuşmadılar. Yazı gelsin bakalım diyorlar. Önceden daha ret ediyorlardı. Ekstra bir yönetmek değişikliği olabilir. İçişleri Bakanlığı'na tedidler yattım abi Adem Hakan Bey. Hoş geldiniz Ceyhun Bey, Adem Bey, Anıl Başkan, İsmail Bey kardeşimiz Murat Gözelerek hoş geldiniz. Arkadaşlar sizden isteğim canlı yayıma like atılmıyor. Bu da beni üzüyor. Hepinizden canlı yayıma like atmanızı bu da ulaştığımız kişiyi çoğaltıyor. Yani YouTube öyle çekiyor. Evet. Adam Akabey, onu da görüştüm. Şimdi birinden birine yatıyor ya burayı çok iyi dinleyin. Maaşlarımız özellikle belediyede, ili işte, il özel idareleri, valiliklerde bu maaşlar birinden birine yatan maaşlar kesinlikle 15'ine çekilecek. Ve aradaki sorun bakın net açıklıyorum. Her şey ödenekten dolayı değil. Bazen işçi çalıştırmayan kurumlar ilk defa işçi çalıştıracakları için onların maaş hazırlayan elemanları yani muhtemetleri, personelleri Biraz hata yapıp da sonra da büyük sıkıntıya girmemek adına işleri yavaş işlettiler. Veya öğrendiler eğitime gittiler. Veya bu işin hazırlanmasıyla ilgili bilgi aldılar. 15'inden 15'ini alacaksın. Ne kadar aldınız Adem Bey? İsmail Bey? hangi kurumda İsmail Bey? Unuttum kusura bakmayın. Mihrican Bey kolay gelsin hayırlı akşamlar. Mihrican Hanım pardon. Kasım Bey hayırlı akşamlar hoş geldiniz. Arkadaşlar dün üzüldüm. E, like atın. E, Giren arkadaşlarımız canlı yayına bir like atsınlar. İstirhamım. Daha çok kişi duysun. Öne çekiyor. Diğer dört deli kardeşleri de görsünler. Banka promosyonları yattı. Sadece iki gün önce 275 TL. Allah Allah. Bir yıllık mu Adem Akabey? Hızlı cevaplarsanız. Son ay östege, Evet. E, hayırlı Ramazanlar. Trabzon'da Parabi Hastanesi'nde sekreterim. Tamam. Çok güzel. Tam da 20 yıldır. Çok iyi. Firmana çalışıyorum. 4 TL olduk. Aldığım maaş bu 1859. E, tamam keşke önceki maaşta yasaydınız Sonay Önceki maaşta bekliyorum sizden. Gülten Hanım hoş geldiniz. Evet. Öyle mi? <gülüyor> e, selam arkadaşlara. Onların da soruları varsa size elçi olun Gülten Hanım. 15 günlük maaşımızı 20 gün üstüne daha yeni aldık. 15 günlük maaşınızı nasıl? Ee, şimdi siz 14 e, Nisan 15, 14 e, Mayıs arasındaki maaşınızı almadınız mı Sanay Evet. Yavuz e, Polat siz de hoş geldiniz. Yani Sanay Hanım ona bir açıklık getirir miyiz? Siz e, Nisan ayı maaşını ne zaman aldınız? Ne kadar aldınız? E, i̇şte pardon Mart ayı maaşını. Nisan 12'sinde geçildiğinde Nisan ikisinde geçildiğinde 15 arası 13 günlük var ya ne kadar aldınız? Bu ayı da o şekilde aldınız. Önceki maaşınızı merak ediyorum. Yavuz Bey buyurun. Maaşlar tabii ki bazı yerlerde eksik yattı. Yavuz Bey 23 Nisan ve 1 Mayıs kesintisi oldu biliyor musunuz? Maalesef ee, böyle bir kesinti yaşandı. Bir de 5 kesintisi var. Devam edenler var ya ayrılmayanlar için. Eee bir de sendika şeyi oluyor ya hani e, top, toplu olarak alınan sendika parası. Onun ay tekabül edenler özellikle geçen aydı bu aya tekabül edenler yok. O alakalı parayı da alamadım diyenler çıktı. Çünkü sendikalar tam aktif değil. Yavaş yavaş üyelikler başlayacak. Dam kafe öteki dünya kolay gelsin. Hayırlı, evet hoş geldiniz dam kafe. İkramiler ne zaman yatacak acaba? Şöyle ikramiyeler belediyelerde yatmaya başladı. Ekseriyeten ödendi. 5 günlük, 2,5 günlük, 10 günlük ikramiyeler ödenmekte. Bazı kurumlar var. İzmir'de bir kurumdu. Git tam neydi ya? Kızılay mıydı? Tam bilemedim. Tam çıkaramadım. Unuttum şimdi. Kalbin içinden denkli bir arkadaştı. Üç, dört, 3, 4 3400 lira ikramiye aldı arkadaşlar. İyi para değil mi? Pardon, promosyon muydu ya? Promosyon aldı. Promosyon pardon. Promosyonunuz neden yatmadı? Sunay Hanım kurumu yazar mısınız? Kurumu söyleyin eğer tam isminiz değilse. Tam isminizse ise genel bakanlık olarak söyleyin. İyi söylemeyin. İsmail Pek, e, belediyede özellikle e, Adana'ya aradım bugün. İnanın Mart ayından beri maaş alamıyorlardı. Adana'da görüştüm yetkililerle. Durumu vahim olduğunu, durum bize kadar iletildiğini ve işçilerin kanı aladığını söyledim. Onlar da inanın resmen hani para kalmayınca boğazına tıklatırlar ya. Hani boğazına parmağınla vururlar. Otuzuna kadar kimse bir şey söylemesin diyorlar. Otuzu diye bana tarih verdiler. Ben de otuzunda mutlaka maaşını yatıp yatmadığına bakıp arayacağım. Adana'daki kardeşlerimize Allah sabırı versin. Kolay değil. Adam Akan Bey önceki maaşım 2479'du diyor. 2800. Hmm. Ya Ben Adem Bey 30 ile 110 TL arası gösterge artışı olacağını söyledim. Ee, şunu söylemek istiyorum. Yıllık gene vermişler parayı. Yani vermeyebilirler dedi. Ne yapacağız? Genel bir bankalar cimri davrandılar 4D'ye. İnşallah bu cimrilikleri son bulacaktır. Böyle bir şey tabii ki kabul edilemez. Önceki maaşı 1600'dü. Hanım, ne almışsınız yukarı bakayım. 1600 bakalım. Bir saniye. Ben de şurada bir müzik açayım arkadaşlar. Uykum gelmesin. Ee, müzik açalım. Evet. Şöyle bir. Son dönemlerde iyi bir şarkı vardı. Size geliyor bilmiyorum. Ben açtım şu anda. Evet. Uykumu açıyor gerçekten. Evet. Hayal geceler İzmir vali. E, son ayağımın maaşına bakacaktım da biraz şey yaptık. Heh. Artış olmuş son ayağım. E, son ayağımın artışı 259 TL. Son ayağım size iki buçuk günlük TL mi verdiler acaba? Onu sordunuz mu? Tehdiye yattı mı size? Bir sordunuz mu? Mutlaka sorun. İki buçuk günlük tehdiye var sizde. Adem Hakan Bey önceki maaşım 248 oldu. Artışı söyledim. Tamam. Hayırlı güle güle harcayın Adem Hakan Bey. Videoma like atmayı unutmadınız değil mi arkadaşlar? Hepinize sesleniyorum bakın. Eksik olursa güceneceğim. Gülten Hanım evet. Ben milliyetimden aldığım maaş 1670 TL'ydi. Ee, şunu söyleyeceğim. 1670 TL. Şu anda aldınız maaş mı bu? Allah Allah. Yani 1670 TL. Yani özellikle en tabandan maaş alanlar bu şekilde geçişleri oldu. Biraz göstergesel artış da yansımıyor. 1800 TL alıp da 1900 TL alıp da kadroya geçenlerin göstergelerine biraz daha artış daha kendini hissettirdi. Hoş geldiniz Mehmet Ali Bey. Gülten Hanım inşallah benim amacım şu çünkü ben Milli Eğitim Bakanlığı'na odaklanacağım bu pazartsa itibaren 4 gün boyunca Milli Eğitim Bakanlığı ilgili kurumlarını arayacağım ve burada canlı yayın sadece Milli Eğitim için de yapacağım. Şu 2 aylık sizi ücretli şeye çıkarmamız lazım. Büyük bir kamu oluşturmamız lazım. Twitter'larda ve Facebook'larda paylaşılmasını isteyeceğim yaptığımız video seslenişini. Hmm. Sonay Hanım yeni aldınız hani tediyeden de 2,5 günlük. 260'lık bir gösterge artışı mümkün değil sona Kesinlikle sizde bir artış var. Bu artış iki buçuk günlük ya ikramiye ya tedi ödemesini gösteriyor. Alper hoş geldiniz. Ulaştırma bakanlığındasınız. Tabii ki yatırmadı birçok kurumda. Birçok kurumda yatırdı. 730 TL taşırım maaşı. Yeni maaş 2810. Hmm. Güle güle harcayın Alper Bey. Maaşınızda artış söz konusu. Göstergeler yansıyor. Ama şunu diyeceğim yakacak yardımı çocuk yardımı ve bunun yanında e, birçok göstergesel artışlar birkaç ay içerisinde kendini gösterecek. Yani sizin artık kova su almaya başlayacak. Su akıtmayacak. Ahmet Hüseyin hoş geldiniz. Pendik belediye güvenliksiniz tamam. 2650 alıyordunuz 2750 yattı. 15 günlük para içeride kaldı. Ha, belediyeleri görüştüm bu parayı ödeyeceklerini söylediler süre vermiyorlar. Arkadaşlar 5 günlük ikramiyede ses yok. Belediyelisiniz 5 günlük ikramiyenizi yapmamış. Evet maaşınıza baktığımda ama 5 günlük ikramiyenizin yapması ramak kaladır. İnşallah bir ödenek sıkıntısı yoktur pendikte. Mehmet Ali Bey evet önceki maaşınız 1632 euro değil mi? Evet şimdiki aldığınız maaş ney? Cehil Bey hoş geldiniz. Maaşlar aldınız o çok şükür. Net maaşları 1.870 liraydı, iki li aldık ama anlam bu parada yemek yor, sıfır koltuk, pütendik hiçbiri yok, bir maç pota çalışmadı yok. TDI mi aldınız acaba? Ama bakalım o kadar da tutmuyor, 130, 210. Ya iki buçuk günlük bu para mı ödenirse Ceyhun Bey? Göstergesel artış asla o kadar olmaz. 2.5 buçuk günlük. Yani e, böyle faydalı bir artışları da görüyoruz. Çünkü burada ben Bodroyu görmediğim için. Nöbet olmadı değil mi Ceyhun Bey? Memnunsunuz değil mi durumunuzdan? Erdinç Bey hoş geldiniz. Otomatik beste ilave eser arkadaşlar. 103 derece var. 2 ay içinde iptal olunca tekrar alacağız. Evet arkadaşlar sesleniyorum. Bireysel ödemeler ve kesintiler iyi bir şey. Hani para bir yerde bu birikiyor. Yani gör, acil durumlar için iyi bir şey. Ama gerçekten sizi zorluyorsa besketsin ilgili sigorta şirketini arıyorsunuz. Orada numaralar var. İşte iptal için 2'yi tuşlayın. Sonra müşteri hizmetleri de çıkıyor. Kararlı ve net konuşun. Haklarınızı iletin. İptal etme özgürlüğünüz olduğunu söyleyin. Yani sizin paranız 3 ile 10 gün içinde yatıyor ama genelde 3 gün içinde para hesabınıza geri yatıyor. Kesilen miktarlar. O zaman hoş geldiniz. Şirketlerin 2200 alırken şimdi 2123 oldu. Beste de yok. O zaman şöyle bir şey var. Size kesinti olmuş ee, 23 Nisan kesin mi oldu bilmiyorum. Yemek ücreti ne kadar alıyordunuz? Kurumunuz yemek veriyor mu da Özlem Hanım? Bunu bir cevaplarsanız biraz daha doğru yönde gideceğim. Sordum şey şu. Kurumunuz yemek veriyor muydu? Yemek vermiyorsa yemek ücretiniz ne kadardı? Şeyh Hüseyin Bey hoş geldiniz. Biz 13 günlük almadık. Belediye desiniz, değil mi? 13 günlük almadık, provasyon almadık. Hiçbir şey anlamadık bu kadarıyla maalesef başka. Kurumunuzu derhal istiyorum Şeyh Hüseyin Bey. Kasım Bey hoş geldiniz. 1585 aldınız. Asgari ücret bile değil. Evet korkunç bir rakam. Allah Allah. Yani hangi kurum? 23.01 Mayıs kesintisi oldu. Normalde bu durum sizi etkiledi Kasım Bey. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Bundan sonraki resmi bayramlarda kesinti mümkün olmayacak. Bunu da size söylemek istiyorum. Kesintiler mümkün olmayacak. İnşallah e, bundan sonraki zamanlarda resmi bayramlarda mesai de sayılacak. Nihat Salur, Ayrı geceler demiş. Çok teşekkür ederim. Hastanede bundan sonra yeni işe başlayacak olan personel kadrolu mudur mesela temizlik personel girişi kadrolu işe başlar. E, Nihat Bey, belediyelerde şimdi mesela örnek geçici işçi değil sürekli işçi kadrosunu işçi almak için belediyelerin yüzde otuz kadrosunun bütçesini geçmemek üzere işçi alım yetkisi geldi. Şimdi hastaneleri hizmet alımı yoluyla bu işi gerçekleştiriyor. Yemekhane personeli falan düşünün. Ama e, Sağlık Bakanlığı ve vesaire yerlerde artık düzenlemeler yapılıyor. Bundan sonra tahminimiz taşeron adıyla bir alım olmayacak arkadaşlar. Tar taşeron ismi tarihe gömüldü. Ama sürekli işçi olarak kurumlar kendi kadrolarla artık iş istihdamı için yetki alacaklar. Yeni maaşınız 1715. Önceki neydi Mehmet Ali Bey? Hoş geldiniz sizde. Yıldırıma hoş geldiniz arkadaşlar like atıyoruz değil mi videoma daha çok kişiye ulaşalım YouTube'un böyle bir özelliği var ben belediye diyeyim paralar alamadık Ocak maaşını yeni aldık ah hangi belediye ya Allah'ım ya bir de büyük şehirdeyse var ya ne kadar zor ya Allah Allah sabır versin kardeşlerim Sonay Bey sözde Sonay Hanım 15 günlük maaşım 740 TL yaptı. Hmm. Askeri geçim indirimi desteğini tam almadınız Sayın Öztek. O yüzden dolayı maaşınız eksik yatmıştı. Ama tam aldığınız maaşta askeri geçim indirimi desteğini tam aldınız. Mayıs'ın 5'inde aldık çok geç verdiler. Allah Allah. Yani onu o zaman verdiler. Şimdiki maaşınızı 15'inde aldınız değil mi Sayın Öztek? Evet Sayın Kocaker. Eski maaş 2100 TL idi, Şimdiki maaş 1890. 1 Mayıs'ta 23 Cisan'a çalıştık mesai falan yok. İşte o kesinti sizi bir negatif piyango olarak vurdu Sayın Kocaker. Bundan sonraki zamanlarda olmayacak. Siz yeni maaşınızı 30 veya 40 TL fazla olarak alacaksınız. Bu ay böyle bir durumda karşılaştınız. Çalışmanızı başarılar diliyorum. Videoma like atmayı unutmayın Yaşar Bey. Evet Sayın Öztek. Kurum Faraybaz Tanesi neden yatmada hakkında bilgi vermiyorlar. Şimdi Öztek Bey, Öztek Hanım şunu söylemek istiyorum. Kurumlardaki özellikle gerçi hastanelerde işçi çalıştırma vardı. Maaş dağ ve muhtemiyetler bu konuda deneyimliydi. Ama daha önce işçi çalıştırmayan bazı kurumlar ilk işçi bodolularını ve özellikle puantajları falan vesaire şeyleri hazırlarken zorlandılar. Yani sizler isteğim şu e, bu aydan sonraki dönemde böyle bir aksaklığın yaşamayacağını size garanti ediyoruz. Ve bu konuda gerçekten e, arkadaşlar biraz daha pratik edindiler. Ve resmi tatillerde kesinti olmayacağına dair önümüzdeki senede itibaren bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Zaten resmi tatilde çok az oluyor. Uludağ Üniversitesi Fakültesi. Hoş geldiniz Karakol. Selam ederiz Uludağ Üniversitesi'ne. Buyurun Hilecan Hanım. Okul yurdunda çalışanları geçici işçi olarak kabul edildi. Evet. Ama bizim yurtta iki kişi sürekli işçi kadrosuna alınmış. Yoksa mümkün mü? Okul yurdundakiler on, on ay mı çalışıyor Hilecan Hanım? Onu bir yazar mısınız? Şu ara verenler ücretsizliğine ayrılanlara böyle hitap ediliyor da. Evet. Murat Bey sosyal hizmetlerde promosyon almadık. Sadece bir defa on ne? bir defa on aldık. Ne demek bu? Onu bir açar mısınız? Murat Bey anlayamadım. Maaşınız iyiydi galiba. Öyle hatırlıyorum Murat Bey sizin. Sayın Adem Hakan. Bir yıllık banka promosyon ücreti 275 TL yaptı. Yani 3, TL, 3 katı ne yapıyor? 800'e vuruyor değil mi? Ayrıca önceki maaşım 2470 civarıydı. Bu ay ikisine 2800 yattı. Evet vesai yapmışsınız öyle mi? saymış saymışlar o 192'yi. Hmm. Evet evet evet anladım. Şöyle diyeyim Adem Akhan Bey bu açıklamayı yaptığınız iyi oldu. Bodre'yi almış gibi şey yaptınız. Vesaiden bahsettiniz. Şöyle bir durum var o zaman. Bir dahaki ay sizin normal maaşınızda 30-40 TL'lik bir artış söz konusu olacak. Hani aldığınız önceki maaşa göre mesaileri çıkarırsak. Ya bu yönde rahat olabilirsin. Murat Bey 15'inde olacak artık ödemeler. Bilginiz olsun. Evet ablanız da aynı hastanede memur kadrosunda ama onun promosyonlarını alalı bir ay oldu. Memur kadrosunda. Ben ee, evet buradan sesleniyorum. Bütün kurumların Özellikle müdüriyetinde çalışan bütün yetkililere sesleniyorum. Ve bunlar izlendikçe yayılacak arkadaşlar. Youtube'da videom daha sonra sizden sonra binlerce kişi tarafından izleniyor. Hepsine sesleniyorum. Aklınızı başınıza toplayın. 2750 TL alan memurlar 3 milyar 3 milyar 250 TL ne yaptılar? Bunlar para aldılar değil mi? Şimdi bu kadar para alan insanlar ya kardeşim bir milyar azalıyor bu adamlar. Bunlara 2500 lira, 2250 lira neden bir para yok da? Neden bir para yok da? Neden bir milyarın aşağısındaki tutarlara mahkum ediyorsunuz? Ya memur da çekiyor parasını bankadan. Tek dört değeri çekmiyor ki. Bankaların şöyle bir savunması var. İşte dört değerler, emekliler fazla para tutmuyor. Ya kardeşim memur tutuyor mu? Memurun parası da kredi kartına gidiyor. Almış arabayı, evi. Bir 10 sene, 15 senesini ipotek etmiş. Yani burada bankaların 200 lütf tutumunu kınıyorum. Ve özellikle kurumların yönetimlerini ve idarelerini, dört değerli haklarına ve sendikalarına. Ben de bir sendikacıyım. Tam hakkıyla aramadıkları için kınıyorum. Ama vakit geç değil. Lütfen ihaleleri iptal edin. Şu promosyonlar adam gibi masaya oturun. Yani. Bu kabul edilecek bir tutum değil. Ben bu olayın başarılabileceğini bildiğim için kızıyorum. Yani ben bu kurumda idareci olacağım. Ben ayrım yaptıracağım öyle mi bankaya? Öyle bir şey yok. Masaya yumruğunuzu vurun. İstanbuldasınız İsmail İpek. Evet. Taşırı maaşını geçici sözde kadro. Hmm. Yani bakın taşeron maaşınız içeride kalanları vesaireler belediyelerde bu tür ödenek sıkıntıları var. Bir de belediyelerde işleyişte bir sıkıntılar var. Muhtemel düzenlenmesinde bir sıkıntı var. Maaşların puantajları hazırlanması sıkıntılar oldu. Ben bunların her epey düzeleceğine inanıyorum. Yani size bir kabalık olursa Sayın e, Öztek bana da e, yazabilirsiniz buradan yorumlardan. Ve gerçekten e, gerekirse biz konuşuruz idareyle, promosyonlarla alakalı. E, ararız, gayet bedeni bir şekilde, iletişimi güçlü bir şekilde soruyoruz. incitmiyoruz tabii ki karşıyı. Çünkü önemli şey anlaşmaktır, iletişimdir. Size zorluk çıkaracaksınız, biz de ararız. Evet Sayın Bülbül, 52 günlük tediye yaran mı oldu? Yok da 39 günlük diyelim bu seneki Hani Nisan de geçtiniz ya. Ocak 1'de geçmediniz. 30 gü 39 günlüğün teğdi yerinde 5 günlüğü falan alacaksınız arkadaşlar. Maksimum 10 günlük. Şartlar onu gerektiriyor. İnşallah bir dahaki seneler oturacak. Bizim statümüz nedir? Üverlik Belediye'den arkadaşlar belediyedekiler de sürekli içi kadrosuna geçtiler. 15 günlük yatmadı. O, içeride kalan parayı alacaksınız. Gerçekten sordum bak bu teminatı verdiler. Devlette alacağınız kalmayacak arkadaşlar. Cemus Bey kaç aydır almıyorsunuz? Yıldıray Bey, üzgün müsünüz? Bir atmışsınız, tam göremedim. Yıldıray Bey, cevap mı veremedik ya? Bir tekrar yazar mısınız Yıldıray Bey? Merak ettim. Arkadaşlar, like attık mı? Daha çok kişiye ulaşalım. Bütün dörtleri kardeşlerimize söyleyin. Yani özellikle onlara da açıklamanızı istiyorum. Söylemenizi istiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Son gelişmeler nedir? Milli eğitimle alakalı güzel e, sözler duymaya başladım. Bir de bakın arkadaşlar sesleniyorum. Göç İdaresi'nde çalışan arkadaşlar. Bugün Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ndeki bürokratlarla görüştüm. Arkadaşlar Göç İdaresi'ndeki bürokratlarla görüştüm. Lütfen arkadaşlar sizden isteğim Bu konuda lütfen bana bir yazın size diyeceklerim var bakalım bir saniye arkadaşlar şurada bir arkadaş var bir saniye hemen şey yapıyorum bir geleceğim bir mesajı cevap veriyorum arkadaşlar sizden de sorularınızı bekliyorum bir saniye arkadaşlar bir mesaj var ona cevap veriyorum Yazmış. Göç idaresi burada mı arkadaşlar? Hastanada şu arkadaşım halen arşiv araştırma sonucu bile gelmedi. Arkadaşlar birçok yerde arşiv araştırması bitti. Tabii ki arşiv araştırması çok önemli. Ama bu konuda bitirildiği söylendi. Yani bitirildiği söylendi. Şu anda bilmiyorum, güvenlik soruşturması olmayan var mı? Onu da yazın arkadaşlar. Malumunuz, Fetullahçı terör Örgütü mensuplarının ayıklanması amacıyla yapılan arşiv araştırmalarını destekliyoruz. Ama tabii ki bu araştırmalar yapılırken kişisel kin ve garezde değil, emniyetsel ve itibatsal anlamda Petr'e bağlı olanların ayıklanmasını destekliyoruz. Devletimizin bu konudaki yaptığı hassas çalışmaları destekliyoruz. Sonay Hanım, biz 2000 az e, bekliyorduk, en fazla 2000 diyorduk ama 2000 olmadı. Hiç canınızı sıkmayın. Siz ilk maaşı almaya nasıl başlamıştınız? Yani bana şunu söyleyin. Geçen Ocak ayında ne alıyordunuz Sonay Hanım? Seman buyurun. Salı bakalım İstanbul İkramiye. He, onu söyleyeyim size, beş günlük olur arkadaşlar. Yemek ücreti alıyordu, kesildi. Maliye sormuş, bakanlık size verirler mi? Muhtemelen verilecektir. Ama Sağlık Bakanlığı'nın özellikle tedavi kurumlarında yemek verilmektedir Hanım. Yemek ücreti alamazsınız. Yani yemek ücreti, yol ücreti diyorsunuz, ya yani yol ücretinde de askeri ücretin yüzde kırk fazlasını alanlara. Şu anda bir kısıtlama var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim biraz kötü haber. Burunlar yol parası vermiyor. Asker ücreti 100 hesaplayın. Fazlasını alıyorsanız yol parasına muafsınız. Evet sayın Türk, 1670 TL aldığımız ben de çocuk parası yansımıyor. Ben de bu ay sadece 70 TL fark var. Neden yansımıyor? 70 TL fark. Yani 1600 mu alıyordunuz? Yani çocuk varsa AGI desteği alıyorsunuz. Eşiniz üzerine mi kayıtlı bunlar? Yani eee eşinizin üzerine mi? E, pardon, evlisiniz tabii. Buyurun sevgisel e, Saygılar, hoş geldiniz. Mardin selamlar. Sayın Bulut ev veriyor yemek yiyor. Evet veriyor diyor. Yemek yiyor. Nereydi? Neyi veriyordu ya Özlem Hanım unuttum. Sayın Murat Bey hoş geldiniz. Arkadaşlar like attık değil mi? Canlı yayınma like istiyorum. Hepinizden like istiyorum arkadaşlar. Ben anlamım. Tamam arkadaşlar? Like'ımı istiyorum. Videolarıma atın ki daha çok kişiye ulaşalım. Gerçekten daha çok kişiye de ulaşıyor. Devleti geçmeden önceden 2400'de 3 çocuk var. Evet. Değişen bir şey yok olmadı. Yine ayrı. Hmm. Murat Bey, şunu söylemek istiyorum. Sizin göstergeli artışınız kendisini birkaç ay içerisinde gösterecek. Özellikle çocuk yardımı 25 TL'den 35 TL'ye yakacak yardımı 30 TL'den 45 TL'ye yükseltilmesi ihtimali çok yüksek. İlk taban fiyatlar size verildi ve bunun yanında ikramiye ve promosyonlar konusunda da beşer günlük ve 2'er buçuk günlük tediyelerde bayram öncesi rezerv olarak bekletilmekte. Ama daha önemlisi %4'lük Temmuz zamanı yanında size 2019 Ocak ayında Seyyah Anan gündemde. Neden mi? Sizden daha az alan veya sizde aynı ücreti alan 4C'liler her daim sene başında seyyanın zam ödüllendirildiler. 4 eli kardeşlerimiz yüzde dört zamla da enflasyon da göre tüm kadar setikalar ve sendikalardan gelen sesler üzerine Ocak ayında seyyanın zam almanız en az 150 TL zam almanız muhtemel bir güçlü ifadedir. İyi akşamlar. Milliyetime gelişme var mı? Semra Hanım. Milliyetime güzel gelişmeler var. Bize 89 TL bir günlük para yaptı. Onu aldık 10 gün önce. Hmm. Acaba ne o ya? İki defa sizden duyuyorum östek onu sorun. Evet Ali Bey. Oğuzcan kardeşimiz hoş geldiniz. Like at diyor videoya. Hocam promosyon için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni arayabilir misiniz? Ararım. Düzel de dediler. Promosyonu sorduğunuzda size nasıl dönüş yaptılar? Büyükşehir Belediyesi'ni bu konuda ön alması gerekiyor, seçim var. Sizinle birebir iletişime nasıl geçebiliriz? Yani inşallah yani mail yoluyla da sağlıklı olmuyor gerçine. Ee, buradan yazıyorsunuz ama özel olarak şu anda mümkün değil ama e, tabii ki mailime verebilirim. Mailden de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Trokedi40 at Tamam mı? Trokedi40 Ben buraya yazayım maili. Evet arkadaşlar yazıyorum. Maili mi? Hani burada milletin duymasını istemediğiniz kurumla ilgili özel soruları mağdur olmamak adına maile yazabilirsiniz. Ben mailimi yazıyorum. Telefonu şu anda veremem de. Evet. Mailimi yazdım arkadaşlar. Bu mailden yaşadığınız özel bir sıkıntı varsa kurumda benimle paylaşabilirsiniz. Evet. Evet. Evet 1600'e alıyordunuz O zaman siz 1800'ü küsür mü Sayın Öztek? Ben tehdiye aldığınızı düşünmekteyim Tehdiye aldığınızı düşünmekteyim Ama ikramiyelerde sormamız gerekiyor tabii ki Sayın Muhammed Yıldırım hoş geldiniz. Beykoz'dan haber var mı? E, Muhammed Bey kusura bakmayın Bugün Milli Eğitimi Adana'yı Mersin'i ve Göç İdaresi'ni aradım İnşallah Beykoz'da pazar günü rezervimi aldım. Çünkü günlerdir göç idaresi maaş alamadık diye yanıyorlardı. Bugün göç idaresindeki arkadaşlar ne yaptılar bilmiyorum. Mesajlarını bekliyorum. Evet. biraz iki çocuk parası, yakacak parası da içindeydi. Hmm, i̇ki çocuk parası. Allah Allah. Sayın Öztek. E, 23 insan bir insan kesesi var gibi sizde ya. Yani mesaiden sayılmadı. Yani o yönden panik yapmayın lütfen. Birçok dörtteydi bu paniği gördüm. Sizin asıl ben geçen ay kusura bakmayın 23 Nisan bir Mayıs dönemindeki şeyi hesaplamadım. Mesai yatmayacak durumları hesaplamadım. E, tam net maaşlarınız 30 ila 110 TL arası artışla Haziran'daki maaşa kaldı arkadaşlar. Ya benim isteğime biliyor musunuz? Seçim de yaklaştı ya. Beşek günlük ikrami ve iki buçuk günlük tediyelerinizi alıp bayrama biraz daha cebiniz doğru girmeniz. Sema Hanım, bakın önceki videolarıma. Yani tamam. Bir saniye. Mesaj geldi arkadaşlar bir saniye. Bir soru geldi onu cevaplıyorum başka şeylerde. Arkadaş mail atmış. Bir saniye hemen geliyorum. Hemen yazdım şu anda. Evet. Bir saniye açıyorum sayfayı. Evet. Tamam geldim. Ali Bey. Abi KK'ye toplu sözleşmiş hatlar değiştirilemez mi? 2020'ye kadar beklememiz gerekiyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Sayın Ali Bey, adilacıyla hazırlanan bir 4D yasası oldu. Hızlıca çok kişi geçmesi gerekiyordu. Çok hızlı davranıldı. Çünkü insanlar beklenti içindeydi. Hızlı bir şekilde bina kondu. Elektrik suyu doğalgazı çekilecek gibi düşünün. 2022'ye kadar %4'lük zamından bahsedenlere gülmekteyim. ya yani zam ilk başta size söylenen bir zam. Yani enflasyonda gelir bu, enflasyon farkı da eklenecek ve ay başlarında, ay başlar diyorum sene başlarında seyyanın zammı destekleneceksiniz. Yani bu konuda 4C'leri bir araştırırsanız bana hak vereceksiniz arkadaşlar. Ee, Ömer Certer, hoş geldin. Arkadaşlar like atıyoruz değil mi videoma? Tekrar hatırlatmak istemiyorum. Çünkü niye? Daha çok kişiye ulaşalım. İl Sağlık Müdürlüğü bayram parası ile birlikte 1800 TL yatırdılar. Yemek parası yapacak için ee, Daha önce ne kadar arıyordunuz Sezgin Bey? Bir de hangi gün yatırdılar? Sevgi Seviye Bodur'da 2100 1760, 910 TL kesintili. İdares toplantıda sadece 1100 ee, 1760 1760 Şu an ona bakmıyorum yetenize geçen de. Daha önce ne arıyordunuz sevgiseli? Sayın Katrik, Milli durumu ne olacak? 8 Haziran'da biteceklerini denir. Aydınlatır mısınız? E, tabii ki mağduriyetiniz var ama ben şöyle bir karar aldım. Milli arkadaşlar e, yarın isterseniz bir yayın yapayım. Tüm Milli çalışan arkadaşlara söyleyin. Yani sizin durum gerçekten çok acil. Türkiye genelde bir çağrı yapayım. Bunu da Twitter ve Facebook'larda paylaşıp büyüklerimizi revitleyelim. Gerçekten etkileyici bir konuşma yapacağım. Tamam mı arkadaşlar? Ee, milli Eğitim için güçlü bir şey yapacağım. Maalesef haber kanalları size yer vermiyor. Milliyetimiz sayısını mı azımsıyorlar bilmiyorum. Memuru de gelişme var arkadaşlar. Evet sayar. Memuru ikramiye şu an konuşulmaya başlandı. Ama asıl müjde... Ramazan'ın 20 ile 25. gün arasında gerçekleşecek bilginiz var mı bundan? Memurlara 1500 TL'lik ikramiye bekliyorum arkadaşlar. Yani popülist bir açıklama değil seçim gerçekliği açıklaması arkadaşlar. Evet evet garip adam. Bugün göç idaresi genel müdürlüğü ile görüştüm garip adam. Ee, şunu belirtmek isterim ki büyük şehirlerde ödenek sıkıntısından dahil değil. Sadece muhtemetlerin daha önce iş, işçi çalıştırmayan göç idaresinde puantaj ve özlük ile alakalı ve bunların işleyişiyle alakalı muhtemetlik vazifelerini yerine getirirken yanlış bir hataya düşmemek ve sosyal güvenlikten ceza yememek adına işleyiş ondan çok yavaş ilerlemiş. Ve çok iyi niyetli bana açıklama yapan göç idaresi yetkili bürokrat dediği şey şu arkadaşlar bir Prosedür vardı ve büyük şehirlerdeki göçü idaresindeki arkadaşlar biraz da geç aldılar maaşları veya daha yatmayanlar oldu. Biz bile dedi yeni ödedik maaşları dedi ve Tabuk Kadosu'daki arkadaşlarımız bile daha yeni yaptı dedi. Bu konuda garip adam ben şuna çok sevindim ödenek sıkıntısından asla bahsedilmedi. İkramiye'yi sordum promosyonu sordum gülümsedi biz daha maaşları yeni hallettik dedi. İnşallah maaşlar rayına önümüzdeki ayda itibaren geçecek dedi. Yani sisteme düzenli işleyecek dedi. Ama ikramiye ile alakalı tabii ki bir ışık bekliyorlar garip adam. Para gelsin şimdi geldim. Hoş geldiniz Ömer Bozkurt. Like attınız mı videoya arkadaşlar? Ben likelara bakacağım bitince gerçekten. Beni şaşırtın. Hepinizden videomu likelamanızı istiyorum. Evet sayın Sezgin Bey hoş geldiniz. asker ücret alıyordunuz evet şu anda elinize geçen tutar ney? Evet 20 fazlasını alan yol parası alamayacak ben yüzde 40 diye biliyorum Cemalim yüzde 40 diye anlaşıldığını biliyorum yüzde 25 alabiliyor Cemalim yüzde 20 40'ına geçen de bildiği bir üst asker ücretinizden su yolu yemek borcu sözleşme zorlukla kadar geçerli mi size? Belediye başkanımız e, ne kadar alıyordunuz? Şimdi İsmail Bey, şöyle bir durum var. Dört değerlerde, yani dört değerlerde şöyle bir durum var arkadaşlar. E, geçilen ücret üzerinden hesaplanıyor. Sizin geçtiğiniz ücret çok önemli. Ben neredeyim? Mesajlar ne yaptık ya? Evet. Ee, Mihrican Güner Bizler 1730 TL aldık aynı 15'inde bir de bizlere promosyon yokmuş Mersin ee, Mihrican Hanım hangi kurumdu Kim dedi promosyon olmadığını Bankayla anlaşılmamış mı sayınız mı azmış Kurumu yazar mısın Bir de daha önceki aldığım maaşı yani Mevzuliyet Farklı olmamalı demişsiniz Erdem Bey mutlaka olacaktır Şöyle olacaktır. Şimdi mesela aynı görevi yapan dört değerlerde ileride e, radyolog olarak çalışıyorsa diyelim e, ön lisans mezunuyla lisans mevzunun arasında fark olacaktır. Bu tabii ki biraz zamanla yerleşecek bir durumdur. Hani bu kaçınılmaz bir durumdur. Dava konuları olacaktır. Bu konularda idarelerde de tabii ki savunmak adına düzenlemelere gideceklerdir. Yani mevcut gerçeklik bunu işaret etmektedir. Erdem Bey, falan yok. Tamam. Canı sağ olsun. <gülüyor> evet. Abi biz gece nöbet tutuyoruz. Tamam. 16'da gelip sabah 8'de çıkıyorsunuz. Saçı bardiye anlaşması yapıyorsunuz gerçekten. Tamam. Yani çünkü öbürü de gündüz tutuyor değil mi? Yani öbürü de 7 gün gündüz tutuyordur tahminimce Erhan Bey. Hani siz gece bardiyasındaysanız gündüzcü de sabah 8, akşam 4, 7 gün çalışıyordur. Ya bu nöbet düzenlemeleri mutlaka olacak Erhan Bey. Şunu da söyleyeyim size. Birkaç aya tam oturacak bu işlemler. Çünkü gece mesailerinde biliyorsunuz e, normal mesai sayılacak güvenliklerde. Dört değerlerde daha kırıklığa hakim düzelecek bütün. Tabii ki ya Ömer Bey. Dört değerler sizden daha çok kan alıyordu. Onlarla da görüşüyorduk, şey yapıyorduk. Sıkıntı oldu. Erdem Bey evet buyurun. belediyede de 3500 yer alıyor. Ben hastanede 2000 alıyoruz. Şöyle Erdem Bey daha önce çalışılan yerlerde bazı ben de biliyorum. Bazı belediye kuruluşlarında, şirketlerinde gerçekten iyi ücret alanlar oluyordu. Hani mesela Deniz'de Beltaş var. Ben de duydum 3 lira, 3,5 lira. Hani kendilerini düzenlemişler. Şimdi kanun geldi ya. Bu özeldeyken böyle imkanlarla maaş alıyorlardı ya. Adam 4 diye geçerken bu maaş üzerinden geçmiş oldu yani. Fark bu. Tabii ki göstergeleri maaş sanma olduğunda daha fazla artacak bir şudur Erdem Bey, inşallah eşitlenecektir. Promosyon maaşlar belli mi? Garip adam göç idaresinde görüştüğümde maaşlar hakkında olumlu bilgiler aldım. Bundan sonra maaşların düzenini yatmasıyla alakalı da olumlu bilgiler aldım ve ciddi bir çalışma gördüm. Ama promosyon ve özellikle ikramiye ile alakalı bana hiçbir açıklama yapmadılar. Buyurun Zeynep Hanım, kadriye alanlarda Ramazan'da bayram ikramiye yok mu? Milli eğitimde çalışıyorsunuz Zeynep Hanım. Bir de de milli eğitimde çalışıyorsunuz ve e, öyle bir durum ki milli eğitimde çalıştığınızda iki aylık bir ücretsiz izin söz konusu. Biz şu anda sizin alacağınız zamlara değil, neye odaklandık arkadaşlar? E, şeye odaklandık. E, sizin iki aylık bu çalıştığınız dönemdeki e, ücretsiz izin olayının değişmesine odaklandık. Yarın yayın yapacağım. İnşallah milli Eğitimlik kardeşlerimiz olarak dinlersiniz. Ee, evet. Toplu dinleyen var mı arkadaşlar? Kurumda şu an nöbette olup toplu dinleyenler var mı? Garip adam gerçekten göç idaresini fethettim. Çok güzel iletişim kurduğumuz arkadaşla denk geldik. Bürokrat kardeşimiz gerçekten çok iyi şey yaptı. Erdem Bey canın sağ olsun. Ceyhun Parangül. 112'de maaşları aldık. Hayırlı olsun. Farklı aldırız mı bakalım. 1870 TL. 2110 çıkmış. Net maaşı yazıyor ama 1 maaşın hakları hiçbiri yok. Göstergelerinizdeki artış 110, 110 etsek. 1870 evet. Maaşınızda artış var Ceyhun Bey. Güle güle harcayın. Arif Bey'den. Abi like nasıl atılıyor? Yeni YouTube'den <gülüyor> ya aşağıda şey var. böyle. Okey işareti var ya. Hani okey işareti. Bir alta okey var bir normal okey. O okey işaretini tutuşturacaksınız. Like atmayan var mı arkadaşlar? Bak üzülürüm yoksa. Hepinizden like istiyorum arkadaşlar. Ekiye kopyala yapıştır kanala değil burası. Burası hayatın ta kendisi. Ve bu işi severek yapan bir kardeşiniz var karşınızda. saniye. Evet. Promosyonlarımız emek promosyonlarımızı emeklilere verdiler. Ee, Sayın sayılır e, promosyonlarınızı emeklilere vermediler aslında. <gülüyor> Kaynak var hazinemizde. Ama e, sizin promosyonlarınız şöyle diyeyim size. Emekler promosyonu çoktan aldı. İkramiye ile karıştırmayın lütfen. İkramiye olayı da ya mutlaka size bir ödenek yapılacak ama tabii ki emekliler biraz ee, yani nasıl diyeyim biraz emeklilerin durumu daha bir kötü. Daha bir azalıyorlar. Onlara 1000 liralık bir gönül alma yapıldı. Seçim öncesi bir bal sürüldü ağızlarına. Evet istiyoruz ki 4 4e d de bu bal sürülsün. 5 e, günlük ikramiyeyse belediyelerde, göç idaresinde, e, değil, il özel idaresinde 2,5 günlük, bazı yerlerde 5 günlük ikramiyeleri yaptı. Bu da 320'ye tekabül ediyor, 350'ye tekabül ediyor, e, 270'e tekabül ediyor maaşa göre. Gececi 16 saat, gündüz 8 saat. Onu diyorum Erhan Bey. Şu andaki düzen öyle birçok yerde de öyle. Ama e, burada mesai ile alakalı bir sıkıntı var. Yani nasıl diyeyim size. Gece mesaisinde kalan, kalındığında o biraz artış olsun isteniyor. Bu sefer tabii ki arkadaşlar hep geceye kümelenecek ama ne olsun olsun e, bu konuda önemli. Evet. Evet. Emeklilere vermedir Arif Bey. O yüzden şey yapmayın. Güvenlikler aslında mezuniyet farkıma yansıma var. Hayır Erdem Bey bakın. Bir güvenlik giriyor işe girdiğinde farklı bir maaş almış taşeronken. Daha sonraki farklı almış. Çünkü 4D'ye geçince böyle hepsi eşitlenecek diyen sizden oldu mu? Aldığınız maaşla geçeceğinizden de değil mi? Daha sonra bu düzenlemeler, artışları, eşitlemeleri bekleyeceğiz tabii ki. Cengiz Bey hoş geldiniz. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ne zaman ikramiye promosyon alacağız? İdare bayrama kadar alacaksınız diyor. Tabii ki şunu söylemek istiyorum. Dönem sermayesi güçlü ve merkezi bütçeden beslenen bu kurumların ikramiye ödeme olasılıkları ve işçi çalıştırdıkları için muhtemelde bunu yapma olasılıkları diğer kurumlardan güçlü. Yani alacağınız parayı söyleyeyim. 300 TL'lik bir para Cengiz Bey. Çengi Görgü var demiş ney var? Ne vardı Sayın Çengö'nüm? Evet Sayın Öztek Yani 600 ile 1200 arası Bir anlaşma yapıyorlar Sayın Öztek Bankalar sizinle Sayın Görgün nasıl oluyor ki Anlayamadım Evet Sayın Kerimen. Beğen beğeni attık mı arkadaşlar Like attık mı Videomu bekliyorum Bir de benim Eşimin atsaydı keşke demiş İnşallah e, Teknisten çalışan mıydı Sayın Kerim'e e iş tanımı isteyeceksiniz, her şeyi ben biliyorum derseniz, tabii ki her yere işinizi bir çalıştırırlar. Biraz ortada gitmek lazım. Ne çok biliyorum diyeceksiniz, ne de hiçbir miyom demeyeceksiniz. Rahat edersiniz. Her şeyin kararı iyidir. Dedim ya, 500 ila 1100 arası. 930 TL mi promosyon vermiş ikramiye mi dermiş? <gülüyor> Hastanelerin durumu iyi Sayın üstek ya lütfen. Hiç şey yapmayın. memur Memurlara var da e, promosiyorsa banka veriyor parayı. Evet Sayın Sulu ben layık like atamadım. Neden Hüseyin Bey? insan atmaz mı? Layık <gülüyor> <Like>, elden gidiyor. <gülüyor> ya, amcayı aklıma getirdiniz ya. Ne güzel anlatıyor ya. Ya amca şunu demek istiyor. Ee, bir ara Erbakan şunu iyi dinleyin. Belki yaşları daha küçük olan, 20 yaşında olanları atılamayacak. Rahmetli Erbakan emekliye yüzde 300 zam yapmıştı sene 1998'de. O zaman biz de tabii tıfıldık. Ee, tabii hatırlıyoruz. Öğrenciyiz. Ee, ve gerçekten e, layıklık yerden gidiyor diye memura verilen yüzde 80 zam ondan sonra Emekliye verilen %300 zam, öğrenci burslarının yapılan %100 zamı millet ne dedi biliyor musunuz? Sıkı durun. Özel televizyonlar yeniydi. Özel televizyonlar yeniydi ve ne oldu biliyor musunuz? Yani millet layıklı gelden gidiyor diye maaş zamları veren hükümeti dirseğiyle vurdu. Şaka gelebilir size. Hiçbir şeyin gittiği de yoktu. Evet, hak ve iyi olduk. Bilgisayar ve her giden yok bizden. Şimdi para kesilir mi sendika parası? Arkadaşlar, felaket tellarlığı değil, sendikadan aldığınız para bunu 50, 50 fazlasında olacak. Sıkıntı olmaz. Arif Bey, paniğe gerek yok gerçekten. Meal edresimi yazdım Sayın Bozkurt. Tekrar yazıyorum. Sorularınız olduğunda... Evet. Hemen yazıyorum. Evet. Mail adresimi yazıyorum. Tabii ki buradan soracağınız soruları buradan sorma arkadaşlar. Orada hani buradan genel anlatamadığınız kurumla alakalı sıkıntı yaşayacağınız soruları sorabilirsiniz. Mail adresimi yazdım arkadaşlar. trokedi40hotmail.com Evet. Like mı attınlar? <gülüyor> Teşekkür ederiz arkadaşlar. Güvenliklerde 100 TL fark var. Tamam normal bir durum. biz aynı iş güvenlik yapıyoruz. Şöyle bir durum var. Her yerde ön lisans lisanstan fazla alır. Lisans ön lisanstan fazla alır Erdem Bey. Bunlar dert etmeyin. İnşallah açık öğretimde yükseltirsiniz. İleride daha da fark eder. Evet Sayın Güler. Bileciğinde çalıştığınız kurum yazmışsınız. Bizlere promosyon yokmuş. Bir de eski maaşımız askeri ücretli ve agi vermiyorlardı bu ay. Hmm. Askeri geçim indirimi desteği aldınız. Niye vermiyorlardı anlamadım. İkincisi promosyon az diye vermiyorlar galiba size sayı banka kabul etmiyor. Ama ikramiyelerinizi alacaksınız Sayın Mihrican Hanım bayramdan önce. Bir seçim var. Hoş geldiniz Sayın Avcı. Ben belediyede çalışıyorum. Biz ikramiyelerimizi vermediler. Ekim-Nisan ibaresi var demişler. Nisan veremeyeceklermiş. dermiş. Hmm. Nisan'da alacaktınız tamam. Vermedi. Onların teknik sorunu... Bu ay o almanız lazım Sayın Avcı Belediye, bayram olmadan bayram olmadan o paranızı almanız lazım. Sayın Erdem Yaman 2000 fık e, maaş alıyormuşsunuz. Evet. Güle güle harcayın. Güle güle harcayın. 1000 e, lira diyeceksin neredeyse promosyon. bayramı biraz cebiniz dolu gireceksiniz. <gülüyor> Can sağ olsun Arif kardeşim. Okey işareti var ya oraya tuşlayacaksın. Evet Sayın Bozkurt. Like attın değil mi kardeş? Atın da like'ı. Çok kişiye ulaşalım. Bir de yarın Milli alakalı yayın yapacağım. Milli Eğitim'deki arkadaşlarımız var ya. Gerçekten kriz halindeler. Onların durumunu anlatacağız. Çünkü e, malumunuz üzere 2 aylık Haziran 8'ine ne kaldı? 11 gün buradan 8 gün oradan. 19 gün sonra aylıksız kalacaklar. Kolay mı arkadaşlar? şehirde yaşayanlar var. Yarın kaç da yapayım? Milli Eğitimci arkadaşlar. Ee, canlı yayını kaç da yapayım? Saat öğleden sonra işim çıkabilir. Gerçi de 11'de mi yapsam acaba? Saat 10.30 gibi yapsam olur mu? 11 gibi. Arkadaşlar belediyedeki arkadaşlar da şey yapar. Evet. Hüseyin e, Sulu Başkan Türkiye'ye gelen belediye tüm sorun çıkarıyor nedense e, ya belediyelerdeki durum oturuyor diyelim inşallah belediyeler de bizim devletimizin güzde kuruluşları inşallah onlar var ki maaş alıyoruz Karabökteki milliyetimden bilgi alabilir misiniz bir durumda için Sayın Türk'ün ne durumu var mesela diğer milliyetimden ne durum var e, evet hala Erdem Bey hacı Amca'dan kurtulamadı <gülüyor> Kübra Vadem e, Bazen özel Öğretimde çalışıyorum Biz e, onayım çalışacağız Arkadaşlar e, Sayın Vadem Şunu söylemek istiyorum e, Yani Siz daha önce nasıl çalıştınız Onay mı çalıştınız Sayın Vadem Onu bir yazarsanız sevinirim Tamam mı Sayın Badem yani özel öğretimle çalıştınız daha önce 10 ay mı çalıştınız? Geçici şükmünde misiniz? Bir eğitime bağlısınız. Sayın Kocabaş ben 1860 TL aldım ee, aynı işi yaptım. arkadaş 1200 TL aldı. Erhan Bey bu maaşa girişler var ya taşeronda oradaki kat kaynaklanmakta kaynaklanmakta. Onu bir arkadaşına sor istersen. Mihrican ne geç kaldı Sayın Alkan? Birican Güner, bizlere saat verirseniz iyi olur. Arkadaşlar beraber dinleyebiliriz hep birlikte. Saat 11.30'da arkadaşlar, Milli Eğitim alakalı bir yayın yapacağım. Türkiye'ye sesleneceğim. E, ve bunu da PSL'de ve Twitter'larda paylaşmalarını isteyeceğim. Devlet büyüklerimizle paylaşmalarını isteyeceğim. E, etkili bir konuşma yapmak istiyorum. Semra evet. Hanım Milliyetimle alakalı yarın yayın yapacağım Tamam mı? Tamam Bunu bilmenizi istiyorum saat on buçukta Tamam mı? On buçukta Sayın Türk haziran sonunda bizim işin son Temmuz'da bir askıya alıyoruz ee, Tamam Sayın Türk Dedim ya ee, ben 11 buçukta yayın yapacağım ee, Türkiye genelinde bir yayın yapacağım Milli Eğitim ile alakalı arkadaşlarımıza destek amacıyla Twitter'larınızda ve Facebook'larınızda bunları da paylaşacaksınız Devlet Büyüklerimizi rivitleyeceksiniz Sayın Özkal hoş geldiniz bayram parası diyorlar biz de bayramda iki aylık boş olacağız nasıl alacağız alamayacaksınız Sayın Hediye da bunu engellemek için bir yayın yapacağız tüm Milli arkadaşlarımızı Saat 11.30'da buçukta yarın sabah 11.30'da buçukta öğlene doğru 11.30'da buçukta canlı yayınıma davet ediyorum. Bütün milli eğitimdeki arkadaşlara iletin. Bildiğiniz tanıdığınız. Sayın Gül, Samsun Eğitim Araştırma Sanası ne kadar ikramiye alacağız? Ya beş günlük falan alırsınız. Beş artı beş olur. Neyli önüm, Evet, milli bu ülkenin gözbebeği hocamız. Evet. Öyle demeyin. Durumda bir hazırlıksız yakalanın. Daha önce olan bir şablon vardı değil mi? Sonradan böyle yapılmadı. Bundaki düzeltme yapılacaktır. Merak etmeyin. Zeynep Hanım yarın 11.30'da bekliyorum sizde yayın, canlı yayınıma. Ben Türeyen, Milliyetim İngilizcesi Tabii ki yarın 11.30'da. Bakın milliyetimci arkadaşlar. Yarın 11.30'da olmazsanız ben karışmam. Ben toplu olarak sizi istiyorum. Ve arkadaşlarınızla da söyleyin. Sizler bana yazın. Ben de oradan sesleneyim. Ve bunu Twitter'dan paylaşalım arkadaşlar. 20 dakikalık bir yayın yaparız. Etkili bir yayın olur. Tamam mı? 10 gibi. Hmm. Bakalım. Yani o zaman 10.30'a çekiyorum. Ama 11 yapalım. 10.30 ve 11. 10 ay çalıştık. Evet Sayın Badem. İşte diyorum ya yarın saat 10.30'a çektim. 10.30'da canlı yayın yapacağım. Bütün herkesi bekliyorum. Tamam mı Çünkü etkili bir konuşma olacak ve bütün Türkiye'ye bunu şey yapalım arkadaşlar. Facebook ve Twitter'dan devlet büyüklerimizi revitleriz. Bu en azından sizin sorunlarınızda bir haykırışı olsun. Hmm. Tabi buyurun Ceyhun Bey. Lütfen sorun. Kusura bakmayın ya. değişli olan bir şey değil yani. Arkadaşlar like attık mı videoma? Videoma like atın ki daha çok kişiye ulaşsın. Youtube böyle bir özelliği var. Daha çok kişiye ulaşacak. Metin Bey, iki aylık ücrete, ücretsiz izne çıkılacak durum kesin. Ama bunun ertesinde bir formül yapılması da ihtimal dahilinde. KHK denen güzel bir nimet var. Aleykümselam Emrah Bey, hoş geldiniz. Like attınız mı arkadaşlar? Bekliyorum videoma like atmanızı. Peki iyi niyetle yapıyorum, başarıyoruz birçok şeyde. Yani biz kendimiz çalıp kendimiz oynamıyoruz ya. Arkadaşlar ben bulunduğum yerde de böyle durumlarla, kötü niyetli yaklaşımlarla karşılaşıyoruz. Müdahalelere de uğruyoruz. Ama bunun karşılığında Cebbel gibi hakkımızı alıyoruz. Hak hakkı ve hukuk çerçevesinde kanunlara saygılı bir şekilde hakkımızı aramayı biliyoruz. Hiç canınızı sıkmayın. Her şey güzel olacak. Ben popülist konuşmuyorum. 4A 55-10 iş hukukuna göre çalışıyorsunuz arkadaşlar belediyedekiler. Sonra bazı düzenlemeler yapılacak. Bahçeli Evler Belediyesi ile ilgili Ne vardı? Yok bahçeli evleri de arayamadım. Beykoz var, bahçeli evler var. İki yeri arayacağım paresi. Teşekkür ederim Hüseyin Bey. Demir Hanım, attık mı like? Maaşlar kaçına yatması gerekiyor ya yani 15'inde yatacak. Belediyede ve birçok kurumda maaşlar ile 5'i arası yatıyor. Bunun 15'inde yatması için tabii ki şey var. Ee, bunun 15'inde yatması için bir görüş var. Düzenlemeler yavaş yavaş oturuyor. Günler ona göre oturuyor. Yani be, bu maaş işinin düzenleme işinin muhtemel ki yerleşmesi yani az az bir şey sonra az bir şey kaldı yani. Tamam mı arkadaşlar? Yemek yol yapacak çocuk parası, pazar çalışması sendika getirisi, resmi çalışma mesleğinde 19 Mayıs görevliyim. Evet. Yani arkadaşlar. Ee, Maaşınızdan 30 ile 110 arası bir artış bekleyin Ceyhun Bey Tuncay Bey Hangi şehirdesiniz? Tuncay Ardıç Göç İdaresi görüştüm Hangi şehirdesiniz? Maaş aldınız mı? Almadıysanız size bir açıklama yapacağım ki galiba pas geçtiniz Geç geldiniz Çünkü yayınımın sonuna doğru geçiyorum Emrah Dursun Üstad Halen, 48 saat çalışıyoruz Bununla ilgili kurumunuzda yazılı olarak temas geçin arkadaşlar. Çalışma süreleriniz zaten belli. Size günde bir saatten fazla çalıştıran bir sistemde olmaz. Yurt dışı ile ilgili suçları yansımaz. Eğer aciz alık bir durum değilse. Aciz alık durumları kırmızı bültenle bildiriyorlar malumunuz. Bu da tabii ki işliyor. 1800 lira promosyon alacak milli eğitimi. Evet. Hmm. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye hemen dönüyorum. Mesaj geldi. Bakalım. 1800 üyelere promosyon olacak milli eğitimdekiler. Maaşımız 1800. Promosyon arkadaşlar milli eğitime biraz bankalar yanaşmamış sayığız diye bilginiz olsun. Kayseri. Hmm. Kayseri büyükşehir olduğu için göç idaresinde maaşlar geç yatmış. Muhtemetteki sorunların hepsi Haziran ayı kadar %95 bir Tuncay Bey. Ama promosyon ve ile ilgili açıklama yapmadı bana. Göç idaresi. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar mesaj geldi. Tamam. Samsun İltim Açı Mastanesi 300 e, TL ikramiye alacak. Evet dediğim gibi Arkadaşlar 39 günlük tediye ve 52 gün ikramiye geldi. Şartlar böyle. Daha sonraki aylar bu. Stabil seviyeye çekilecek. Devlette de aracınız kalmaz. İnşallah ya Semra Hanım. İnşallah. Like attınız mı diyorum. Siz de cevap vermiyorsunuz. Link atmaya çalışalım ama nasıl atacağız ki? Evet. Link. Dur arkadaşlar. Facebook linkimi alabilir miyim şuradan? Bakalım. Bir saniye arkadaşlar. Facebook linkimi size vereceğim. Bir saniye. Evet. Facebook linkimi paylaşıyorum. <gülüyor> Evet. Paylaşıyorum arkadaşlar. Bir saniye. Evet normal sorular zaten o linkten şey yapmazsınız çok kurumda sıkıntı yaşamayacağınız yaşamak istemediğiniz sorunları şey yaparsınız arkadaşlar ee, anlatmaya çalışıyorsunuz bakalım benim link benim benim linki evet tamam şu anda eee linki dağıttım Facebook linkimi. Kurumda yaşadığınız özel sıkıntı ve gerçekten e, durumu Facebook attığım linkten gerçekler dünyası olarak attım. Evet. Facebook linkimi de attım arkadaşlar. E, Facebook linkimi de attım. Oradan da e, Facebook linkimden Kafkas Adige olarak geçiyor. Tamam Bilginiz olsun. Kurumda yaşadığınız özel mobbing, size uygulanan dışlama, baskılarla ilgili durumları Facebook'taki e, attığım linkten bana yazabilirsiniz. Yani ben Facebook'umu linkine attım. Tıkladığınızda Facebook çıkacaktır. Sayın Ceyhun Bey, evet Cengiz Bey, 5 artı 5 diyor. Sizce genelde öyle. Belediyelerde şöyle ben 10 gün bekliyordum da gelen teatiler 5 gün üzerinden neredeyse 2,5 günlük ödeme telaşındalar. yok çok ödeme yaptık derdindelermiş. İnşallah gönlümden geçen 10 gün ama alacağınız %99'luk para 5-6-5. İyi geceler sorular çok olunca hataları katlı karışıyor anlayamadım. Tüm üstüme aralığına yazamazlarım var yoksa. Şeyhüme lütfen şey yapmayın ya sorun. Ee, ben tekrar bakayım önceki sorunuza. Şey olur mu arkadaşlar? Hmm. Şöyle Ceyhun Bey. Ee, ben şöyle diyeyim size. Mesai resmi tatillerde bazen sayılmıyor. Geçmiyor ama e, bazı kurumlarda ödeniyor. Ama e, 30 ila 110 arası bir gelir gelecektir. Yani ben bunu cidden kesiniyet şeklinde söylüyorum. Hani ve belli kesintiler artık olmayacaktır. desteği tam yatacaktır. Okey işareti var Şemre Hanım videonun altında. Hani okey işareti var ya onu tıklayacaksın. Metin Bey. Evet. Belediye sözü, belediye Kurban Bayramı içi, Ramazan Bayramı üzüdür. Yani belediye çalışanlara da ikramiyelerini aldılar. Promosyonlar Temmuz'da deniyor. Hem, sayın Yusuf Bey, çevrenizdeki bütün tanıdığınız milletimci Arkadaşları Yarın 10.30'da kanalıma bekliyorum. Milli Eğitim için özel yayın yapacağım. Ama gönül ister ki milletin bir kardeşlerimiz kanalımıza tam destek olsunlar. Tamam mı arkadaşlar? Yani isteğimiz o tabii ki. Evet arkadaşlar. Facebook linkimi de paylaştım. Burada kurumunuzda yaşadığınız özel sıkıntı. Soyispris kanalda yazdığı zaman sıkıntı yaşamamak adına yapacaksınız. Sadece şöyle tekrar paylaşıyorum. Bugün maaş çektik. 1700. E, Bora Bey. 13 günlük parayı bölümümüzdeki bir yükseler olabilir Hayır. Maaş alamadınız 50 günlük. Hangi nereydi Bora? Unuttum ya kusura bakmayın. Neresiydi? Üstad bugün maaş çektik. 1174 ile Gazi Üniversitesi. İyi, hayırlı olsun ya. Ee, rakam tabii ki şey bir rakam değil. 1600 alıyordunuz değil mi? Daha önce ne kadar alıyordunuz Emrah Bey? Devlet denetleme mekanizması bir süreç takip etmeyecek. Kamu verileri denetme davet edelim. Devlet denetleme kurulu Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayıyla incelemelere başlar arkadaşlar. Tabii ki bu durumda denetlenebilir. Bir süreç takip edecektir. Yaklaşık devlet denetleme kurulu yapılan mail şikayetlerine 15 gün 20 gün içerisinde ilgili kurumlara paslamaktadır. Evet. ki tıkladınız arkadaşlar Kafkas Adige olarak Facebook'um çıkacaktır. Sayın Hüseyin Bey. Cengiz Ertuğrul ben yatılı bölge okulunda çalışıyorum. 12 ay mı çalışıyorsun? Evet. Şimdik, evet. Evet. Hmm. 44 lira prim aldın. Risk primini almadınız mı? Onu bir bakın. Mutometrikten isteyin Cengiz Bey. E, mesai mi yaptınız? Mesai yapmediğiniz 200 liralık para 2,5 günlük tediye mi acaba? Cengiz Bey bir artış normal artış değil. 287 lira bir artış var. Neredeyse 300 lira. Tediye gibi aldığınız gibi geliyor bana. bir ikramiye 2,5 günlük. Ne provasyonu, ikrami, bir de çenoluk alamadık. Hatay Büyükşehir Belediyesi. Ee, orada da ikramiye 5 günlük verilmesi gerekiyor. ya yani ödenek sıkıntısından biraz belediyeler bahsediyor. Biraz daha tasarruflu olmaya davet ediyorum belediyelere, işçilerimizin haklarını vermek için. Bazı yerlerden sıkalım, işçinin hakkını verelim ki daha hizmet yapsınlar. Emrah Bey de 1700 lira demiş. İnşallah bu maaşlar artar. En taban maaşlar gerçekten. İnşallah taşırandan maaş aşağı düşmemiştir. Maaş aldım. İki e fazla yattı. İçinde şey olabilir Yusuf Bey. İki buçuk günlük ikramiye ve tehdiye olabilir Yusuf Bey. Tamam mı arkadaşlar? Ben e, özellikle arkadaşlara verdim. Facebook linki istemişlerdi. E, kurumla ilgili yaşadığınız ciddi sıkıntıları Facebook'tan anlatabilirsiniz. Linkini gerçekler dünyası olarak mesajları attım arkadaşlar. Yusuf Kaya mutlaka yarınki yayını kaçırmayın tamam mı arkadaşlar? 2 i̇şte aylık şey için bir yapacağız. Sizlerin sonuna tekrar check edeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Sizlere güveniyorum. İnşallah şimdi yayınım, yayından çıkacağım. Ee, ve yayından çıkacağım. Ciddi sorular olanlar arkadaşlar bana Facebook adresimin linkini attım. Buradan ulaşabilirler arkadaşlar. Gerçekler dünyası. Tamam mı arkadaşlar? Hadi kendinize iyi bakın. Tanıcakla kalın, mutluluk içinde kalın. Namazın ayınız mübarek olsun. Ee, kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Güzel bir yayın oldu. Yapıcı bir yayın oldu. Hepinize selam ediyorum. İnşallah e, daha güçlü ve daha güzel haberlerle uyanmak dileğiyle. Yarın çok güzel bir şekilde. Evet. Ne görev yapıyorsunuz? Risk birimindesiniz ama devletin tanıdığı bir branşta mı çalışıyorsunuz? Günlük yövmeyi 70 TL yazıyor. 30 gün çalışma yazıyor. Maaşı 2100. Olunca ikini yattı. Ya, resmi gün kesilmesi olmuş. 23 Nisan 1 Nisan. Birisi kesilmiş Elhan Bey. Ve Milliyetimle çalışanlar promosyon ve ne zaman alacak? Milliyetimdekiler lütfen arkadaşlar yarınki 10.30 yayınımı kitlenin. Tamam mı? Yani Yarınki 10.30 yayınımı kitlenin. Çünkü e, yarın sabah Yusuf Bey like attık mı arkadaşlar? Bir de onu söyleyeyim. Şimdi videoma bakacağım, like'a bakacağım. İnşallah e, gönlümüz hoş eden bir like olmuştur. E, emrah Dursun hasta bakım. Hmm. Evet. E şöyle. Enfeksiyon birimindeyseniz muhtemede yazınızı verin. Tamam mı? Enfeksiyon birimindeysiniz arkadaşım. Hadi hayli geceler arkadaşlar. Yarın milli eğitim için bir yayın yapacağım. Saat on 11 arası. Hepinizi bekliyorum kanalımı arkadaşlar. Tamam ee, Tekrardan hayırlı geceler diliyorum. Like atmayı unutmayın bu videoma da. Tamam mı arkadaşlar? Hadi tekrar görüşmek üzere.